Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Mayıs 2019'un astroloji gündeminden bahsedeceğim bu videoda sizlere. Nisan ayı e, oldukça yoğun enerjilerin hakim olduğu bir aydı. Hepimiz açısından bazı zorlu deneyimler söz konusu oldu ve e, 2019'un aslında e, tam anlamıyla başladığı bir aydı diyebilirim. Dolayısıyla e, Nisan ayında karşılaştığımız olaylar e, kontrol dışı ve e, Aynı zamanda üzücü olaylar olmuş olabilir ancak e, bunlar e, tekamül yolculuğumuzda özellikle 2019 yılında çözmemiz gereken problemlerdi ve bu nedenle e, bazı kontrol dışı olaylar yaşandı. Ancak Mayıs ayı e, biraz daha enerjilerin gevşediği ve rahatladığı bir ay olacak e, ancak İlk 10 günü özellikle Nisan ayının devamı niteliğinde olabilir ve Nisan ayında çözemediğimiz problemleri Mayıs ayının ilk 10 gününde çözmek zorunda kalabiliriz arkadaşlar. Evet Mayıs ayı dediğim gibi ilk 10 günü biraz daha gergin enerjilerin hakim olduğu ancak Nisan ayındaki sorunların çözülmesine yönelik ayın sonuna kadar güzel ve destekleyici açıların bulunduğu bir ay olacak. Şimdi detaylara bakacak olursak. 1 Mayıs'ta hemen ay başlarken Merkür ile Satürn arasında bir gergin açıyla başlıyoruz. Bu açıyla beraber özellikle bilinçaltı problemlerinizin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Ve aya başlarken biraz kendiniz yorgun, huzursuz, melankolik hissedebilirsiniz. Uyku problemleri çekebilirsiniz birkaç gün boyunca. Ve geçmişte yaşadığınız bazı sıkıntılar, bazı önyargılarınız, yargılarınız ve bilinçaltı sorunlarınızın Rüyalarınızla veya çevrenizdeki olaylarla tekrar nüksetmesi biraz can sıkıcı olabilir bir Mayıs civarında. Ancak aynı gün in akşam saatlerinde Mars Satürn arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşimde aynı zamanda bu sorunlara hem derdin hem de şifanın ne kadar birbirine yakın olduğunu gösterir biçimde. kolayca çözüm bulmanızı sağlıyor olacak arkadaşlar. Evet. 3 Mayıs'ta Merkürle Plüto arasında yine aynı gerilimli açı var biliyorsunuz. Zaten Satürnle Plüto şu an gökyüzünde Oğlak burcuna çok yakın durumdalar ve Koç Oğlak burcuna etkileşim yapan açılar önce Satürnle daha sonra hemen ile açı yapıyor ve dolayısıyla hayatımızda şöyle 2-3 günlük bir gerginlik, 2-3 günlük bir devinim yaşatıyor bizlere. Ve Plüto ile de beraber artık bu bilinçaltı sorunlarını kökten yenilecek ve kökten çözümleyecek ve bazı artık başlangıçlara sil baştan başlamanızı gerektiren durumlar yaşayacaksınız. Ve geçmişle ilgili meselelerinizi artık tamamen ortadan kaldırıyor olacaksınız ki daha rahat ilerleyebilirsiniz hayatınızda. Evet yine 3 Mayıs günü Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim var. Bu etkileşimle beraber... Yakın çevre ilişkilerinizin e, gündemde olduğu, oldukça sosyalleşebileceğiniz, e, daha çok organizasyonlarda bulunmak isteyeceğiniz arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle, yakın çevrenizle bol bol iletişim trafiğinde olacağınız ve bugünlerde özellikle e, sohbet etmek isteyeceğiniz insanlarla paylaşım içerisinde bulunmak isteyeceğiniz günler yaşayacaksınız. Özellikle bugünlerde... Güzel sofralar kurup arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz veya kalabalık gruplarla belli etkinlikler paylaşabilirsiniz ki bu oldukça size iyi hissettirecektir. Özellikle Mayıs ayının ilk üç günü oluşan gerilimli açıdan sonra bu şekilde sosyalleşmek size iyi hissettirecektir. ve Arkadaşlarınızdan çevrenizden destek gördükçe sorunların ve problemlerin o kadar da önemli olmadığını fark ediyor olacaksınız. Evet, 5 Mayıs günü bir yeni ay meydana geliyor Boğa Burcu'nun 14 derecesinde. Bu yeni ay ile beraber biliyorsunuz Boğa Burcu da sizin gibi sabit bir burç olduğu için oldukça fazla atılımlar gerçekleştireceksiniz ve en çok etkilenen burçlardan biri olacaksınız bu ay. Özellikle yeni ay ve dolunaylar sabit burçlarda gerçekleştiği için. Bu yeni ay sizin 4. evinizde meydana gelecek. Dolayısıyla... Ailevi meseleler, yuvanız, konfor alanınız, kendinizi huzurlu hissettiğiniz içsel dünyanız bunlarla alakalı bir bir takım yenilikler söz konusu olacak. Özellikle annenizle ilişkiniz, yuvanızda bir takım tadilatlar, ev taşıma işleri Evinize, ailenize daha çok zaman ayırma ihtiyacı ve evinizde, ailenizde artık sizi huzursuz eden, sizi yoran her neyse bunlara yeni çözüm yolları getirme arayışları içerisinde olabilirsiniz. Özellikle dediğim gibi yuvanız, konfor alanınız ve geçmişle ilgili meselelerinizi artık çözmek adına yeni atılımlar, yeni adımlar getirebilirsiniz özellikle bu yeni ay ile beraber ki hemen aynı gün Mars'la ile arasında güzel bir etkileşim söz konusu olacak. Bu da yine sizin bilinçaltı problemleriniz ve kayıplarınız gizli yönlerinizle alakalı 12. evinizde meydana gelecek. 4. evdeki yeni ayı da hesap edecek olursak artık geçmişle alakalı İçten içe sindiremediğiniz, sizi rahatsız eden, çözemediğiniz ve beyninde, beyninizde bir türlü hak ettiğiniz, düşünmediğiniz konuları e, çözmek adına oldukça güzel bir şekilde destekleneceksiniz. Ve bunlardan aranacak, bunlardan sıyrılacaksınız. Artık e, geçmişe dair kin, nefret ve öfke enerjilerinden sıyrılıp, daha pozitif nasıl bu noktaya gelebilirim bunları düşünüyor olacaksınız ki nitekim dediğim gibi özellikle 5 Mayıs günü yeni ay günü bu açıdan oldukça destekleniyor olacaksınız. 6 ve 7 Mayıs günleri biraz yine gergin açıların hakim olduğu günler olacak. Özellikle arkadaş ve iletişim trafiğinizle alakalı biraz sorunlar yaşayabilirsiniz ve bunlar yine size huzursuzluk, işten içe, İç dünyanıza çok fazla e, öfke biriktirmenize sebep olacak durumlar olabilir. Dediğim gibi özellikle Mayıs ayının ilk 10 gününde kendinizi çok fazla kurmanız, zihninizin çok aktif olması, olumsuz anlamda çalışması gibi beyninizi durduramadığınız, susturamadığınız ve geçmişte yaşadığınız olaylarla otomatik bağlantı kurduğunuz bazı deneyimler yaşayabilirsiniz ancak Bunların aslında ne kadar yersiz olduğunu ayın ilerleyen günlerinde çok daha net bir şekilde fark ediyor olacaksınız. Evet 8 Mayıs'ta Merkür Uranüs'ün yine 4. evinizde kavuştuğunu görüyoruz. Bu da biliyorsunuz Uranüs devrimci bir gezegendir. Ani olayları temsil eder ve farklı sıra dışı çözümler üretir olaylara. Merkür de zihinsel faaliyetlerimizi her türlü iletişim yöntemlerimizi temsil eder. Dolayısıyla merkür Uranüs kavuştuğu zaman 4. evinizde e, ailevi meselelere farklı bir iletişim perspektifi getirme imkanınız olduğu gibi ani bir kararla ev taşıma, ev alma, e, muhit değiştirme, semt veya yer değiştirme gibi kararlar da söz konusu olabilir. E, yeni kira kontratları, ne bileyim e, tapular, e, gayrimenkul alımı satımı gibi konular gündemde olabilir. Ve bunlar ani bir şekilde tezahür edebilir. Yani ani bir gündemle taşınma fikrine daha sıcak bakıyor olabilirsiniz. merkür Uranüsün kavuşumuyla. Bunlar eğer gündemde değilse artık aile içerisinde ve anne babaya, bebeğinler ve kendi yuvanız içerisinde e, iletişim tarzınızın daha sıra dışı, daha aykırı ve daha farklı, e, daha bütünsel bir bakış açıyla e, meydana geleceğini e, belirtmek isterim. Evet e, 9 Mayıs günü. Özellikle akşam saatlerine kadar oldukça güzel etkileşimlerin olduğu, destekleyici açıların olduğu ve aile içerisinde, arkadaş çevrenizde oldukça mutluluk içeren temaların hakim olduğu bir gün olacaktır. Ancak akşam saatlerinde Plüto ile Venüsün sert etkileşimiyle biraz yine içinize kapanma ihtiyacın içerisinde olabilirsiniz. Biraz daha kendinizi yoran e, meseleleri tekrardan e, beğeninizde gündeme getirebilirsiniz. Sevgili kovalar. Evet e, 11 Mayıs, 12 Mayıs, 13, 14 ve 15 Mayıs günlerinde oldukça e, güzel etkileşimler söz konusu. Destekleyici açılar söz konusu. Ve bu evrede aile içerisinde, yuvanız içerisinde gerçekten belki hayalini kurduğunuz eve kavuşabilirsiniz. Aile içerisinde daha huzurlu ve mutlu hissedebilirsiniz. Büyük aile toplantıları, e, güzel iletişim ortamları, yemekler, sohbetler, bu tarz durumlarla e, bugünleri daha rahat, daha akışkan ve daha güzel bir şekilde geçirebilirsiniz sevgili kovalar ve 17 Mayıs'ta da yine 17-18 Mayıs'ta da yine Merkürün, Satürn ve Plüto ile güzel etkileşimlerinden dolayı özellikle dediğim gibi geçmiş meselelerinizi şifalar bulacaksınız. Ailevi konularda, huzursuz hissettiğiniz konularda artık daha huzurlu olmak adına ne gibi adımlar atabilirsiniz? Bunlar konusunda gökyüzü sizi destekliyor olacak ve içsel dünyanızdaki o huzursuzluk, o gerginlik, geçmişle halledemediğiniz takıntılarınızı 18 Mayıs'a kadar çözüyor olacaksınız. ve Bunlardan gerçekten güzel şifa enerjiler alacaksınız ve çevreniz tarafından da bu konuda destekleniyor olacaksınız. Evet 18 Mayıs günü. Venüs ve boğa burcunda kavuşumunu e, deneyimleyeceğiz. Bu da yine artık aile içerisinde sizin getirmiş olduğunuz farklı yaklaşımla beraber işlerin ne kadar iyiye gittiğini e, gözlemlediğiniz bir süreç olacak. Ve gerçekten kendinizi evinizde yuvanızda ailenizle memleketinizde huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz veyahut çok istediğiniz bir yere taşınabilirsiniz çok istediğiniz bir ev değişikliği yapabilirsiniz veya ev alım satımı gerçekleştirebilirsiniz Evet 19 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana geliyor bu dolunay da yine sizi oldukça etkileyecek sabit bir burçta meydana geldiği için ve bu dolunay da sizin kariyer evinizde meydana geliyor olacak dolayısıyla Kariyerinizle alakalı bir kapanış evresine girebilirsiniz. Ee, belki şehir değişikliğinden dolayı sektör değişikliği yapmak durumunda kalabilirsiniz. İşten çıkıp yeni bir işe e, girme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Veya dediğim gibi sektör değişikliği yapabilirsiniz. Pozisyon değişikliği yapabilirsiniz. Ek bir geliriniz, ek bir e, titriniz varsa bunlardan vazgeçebilirsiniz. Veyahut çalışmayan bir kova burcuysanız evlilik hayatındaki konumunuz e, veya toplum önündeki sıfatınızın değişeceği, yenileneceği ve artık gelecek hayal ve hedeflerinize farklı bir açıdan daha rahat bir şekilde bakacağınız ve hedeflerinizi daha net bir şekilde ortaya koyacağınız bir süreç başlıyor olacak. Dolayısıyla Mayıs ayı ile beraber özellikle geçmişten getirdiğiniz takıntılarınız, önyargılarınız, ailenizle ilgili huzursuzluklarınızı çözüp artık gelecek hedeflerinize daha net bir şekilde kilitlenebilir olacaksınız. Özellikle bunların etkilerini 19-20-21 Mayıs'a kadar görüyor olacaksınız sevgili kovalar. Evet 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor ve Merkür'ün de etkisiyle beraber artık Ailevi temalardan daha çok kendi yetenekleriniz, hayattan keyif alma noktaları ve çocuklarla ilgili meselelerin gündemde olacağı bir süreç başlıyor. Eğer çocuk sahibi bir kova burcuysanız önümüzdeki bir ay boyunca çocuklarınızla ilgili gündemlerle daha çok meşgul olacaksınızdır. Veyahut sanatla uğraşan, sahne sanatlarıyla uğraşan, e, kendi yetenekleriyle ilgili bir iş icra eden kova burcuysanız yine bunları sergilemek adına e, oldukça popüler olacağınız ilgi oda alacağınız süreçler başlayacaktır. Veyahut bunların hiçbiri yoksa hayattan daha nasıl keyif alabilirim, içimdeki o çocuğu nasıl uyandırabilirim, bunlar üzerine yoğunlaşacak ve bunlar üzerinde çalışmalar yapacaksınız sevgili kovalar. Evet. 22 Mayıs'ta da yine e, ailevi konularda e, özellikle günlük işlerinizde Size destek olacak şekilde bazı manevi ve maddi destekler bulabilirsiniz. Çevrenizden, ailenizden, yuvanızdan ve iş arkadaşlarınızdan güzel destekler görebilirsiniz. ve Bunun neticesinde kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz. Ve yapmış olduğunuz farklı yaklaşımın aslında size ne kadar faydalı olduğunu ve ilişkilerinizi nasıl düzenlediğini bu evrede fark ediyor olacaksınız. Evet 30 Mayıs'a kadar yine destekleyici etkiler devam ederken ayı kapatırken ufak tefek gergin açılarla kapatacağız. Ama aynı zamanda yine destekleyici açılarda söz konusu olacak. 30 Mayıs'ta Merkür ile Neptün arasındaki gergin açı biraz keyifsiz hissetmemizi, huzursuz hissetmemizi ve kendimizi sanki geri planda kalmış gibi sanki arka plandaymışız ve itilmişiz, kakılmışız hissini oluşturabilir. Bu aslında çok doğru bir... Ee, bakış açısı değildir. Zira burada bizim bakışımız algımız dağınıktır ve biz biraz olayları büyütme eğilimindeyizdir. Dolayısıyla esasında hayattan keyif alma noktasında kendi kendimizi huzursuz ediyor olabiliriz bu açıların yardımıyla. Ancak akşam saatlerinde venüs ve netten arasındaki açıyla beraber ailenizle yuvanızla güzel vakit geçireceğiniz aslında çok da dışarıdaki dünyanın o kadar önemli olmadığı sizin içsel dünyanızda ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunuz için şükredeceğiniz süreçler yaşıyor olacaksınız. Ve 31 Mayıs'ta Venüs'te ve Satürn arasındaki güzel açıyla beraber özellikle son günde geçmiş meseleleriniz, içsel dünyanız, huzurunuz, ee, huzursuzluk çıkaran bazı konulara yaklaşımınız konusunda artık tam anlamıyla kalıcı çözümler bulacaksınız ve içinizde sevgi enerjisini hissedeceksiniz. Ailenizde sizi sevenlerin desteğini arkanızda hissedeceksiniz ve dolayısıyla ayı kapatırken özellikle ailevi meseleler, geçmiş meseleler ve e, kendi içsel dünyanızda bazı yargılarla bağlantı kurmuş olduğunuz sorunların nasıl da kolay çözülüyor olduğunu ve nasıl kalıcı çözümler bulunabildiğini gözlemliyor olacaksınız. ve Dolayısıyla aslında ayın başına çıkan problemlerin ayın sonunda kendiliğinden nasıl çözümlendiğini gözlemleyeceksiniz. Umarım çok güzel bir Mayıs ayı geçirirsiniz. Video rehberlik eder. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.